Arkadaşlar bugünkü Rowling kuponumuz Avusturya Bundesliga'dan Avusturya win Tirol maçı 2.5 üst Ve Roma Verona İtalya Serie A'dan saat 22.45'te başlayacak maçımız Yine 2.5 üst toplam 2.10 oran yapıyor Evet arkadaşlar, herkese merhaba. İddia Tahmin Paylaşım Merkezi Kanalına hoş geldiniz. Dün verdiğimiz maçlar arkadaşlar maalesef e, maalesef diyorum tutmadı. Bugün inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz maçları ben bültenden aldım. Stuttgart Mainz maçı mesela arkadaşlar 2-0'da kaldı ve oranı 1.38, 2.5 üst oranı 1.38. Yine Hollanda Helmholtz, Sport, testar maçı 1.40 orandan bütün insanlar yattı. Yine Nec, Utrecht ki Yani üst beklenen maçlar arkadaşlar bakın 1.30 oranı vardı. Fenerbahçe-Cizli spor maçının 1.42 oranı vardı. 1.0'da kaldı. Ee, diyeceğim odur arkadaşlar. Ee, hiçbir tahminin maalesef. Garantisi yok. Bu yüzden ben 1.5 üstlere gittim hep. Görüyorsunuz 2.5 üst oranı 1.40 ama maalesef insanlar yatıyor. Manchester City mesela. 1.42 oranı vardı arkadaşlar. Yattı. Maç sıfırda kaldı. Onun için e, pek fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Bugünkü maçlarımıza geçelim hemen. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyeyim dün e, rolling kuponumuz maalesef yattı yatırdığımız 5 lira. Şu an eksi 5'teyiz bugün. Rolling kuponumuza yatıracağımız oran 10 lira arkadaşlar. Benimle hareket edin e, 10 günün sonunda kaybımızı kazancımızı hesaplayacağız. Bugünkü rolling kuponumuzun oranı 2.10 Yine aynı şekilde yansıtacağız ekrana. Kazandığımızda bizimdir, kaybettiğimizde bizimdir. Bugünkü rolling kuponumuz 2.10 arkadaşlar. Evet. Maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Avusturya bundesliği kadına arkadaşlar. Avusturya win Tiro maçı. 2.25-3.2.20 Şöyle 2.25-3.2.20 Oranlar biraz değişti. Ben bunların analizini yaptım. Kontrol ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız karşılıklı gol var ve üst dileyen üst duaları dileyen karşılıklı gollarını aldı alır ben üstünü aldım arkadaşlar bu maçın üst oranı 1.45 karşılıklı gol var 1.40 şimdi biz analizi yapıyoruz neye göre yapıyoruz açılan oranlara göre aralarında oynanmış maçlara göre ve gol ortalamalarına göre arkadaşlar. Yani hepiniz de aynı şekilde bu şekilde yapıyorsunuz diyebiliyorum. Ama bazen de olmayabiliyor. Yani istediğimiz gibi gitmiyor. İkinci maçımız Polonya Ekstra Ligi'nden Vista krakow piast maçı. 2 45 -2 82 15 Yani bu maçlardan İki tanesini alıp sizin de güvendiğiniz maç varsa onu da ekleyip 3x10.000 er halinde yapabilirsiniz bu maçları. Evet yine gördüğünüz gibi arkadaşlar karşılıklı gol var ve üst maç sonucu 1 bitebilir. Yani taraf basini önermiyorum. Yüksek oran kovalayanlar birden bir alabilir bu maçı. Yüksek oran dediğim şudur arkadaşlar. Yüksek oran birden bir oranı 3.75 yani sistem kupollarında değerlendirilebilecek bir maç. Ama ben önermiyorum bu maçın 2.5 üst ve karşılıklı gollarına güveniyorum. Siz de benim gibi aynı fikirdeyseniz oynayabilirsiniz bu maç. Bir sonraki maçımız Almanya Bundesliga'dan saat 20'de başlayacak Wolfsburg-Treyburg maçı. 1.62.3.43.30 1.62.3.43.30 Evet oranlar değiştiği için şu an ekrana yansıtamadık Bakalım. 1.65.3.40.3.25 arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. 1.65 3.40 3.25 1.65 3.40 3.25 Daha evvel yaptığım için evet yine karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar. Maçımız biz üstü aldık 1.45 orandan. Tabii ki daha önce hazırladım. Ya karşılıklı gol var. Ve üste gidecek bir maç. Gol ortalamalarına baktık. Yine 2.5 üstü gösteriyor. Bir aksilik olmasa bu maçımızın da geleceğini umuyorum, inanıyorum. Siz de güveniyorsanız ekleyebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nden Slav Prak-Jablonek maçı. 1 24 6 oranları giriyoruz 1.24 6 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine karşı gol var %68 ve %56 ile üst olacak maç şuradaki değerlerden görüyorsunuz toplam 25 maç oynanmış bu oranlarda açılan <gülüyor> pardon 8 maç 1'den 1 bir bitmiş 5 maç sıfırdan bir bitmiş arkadaşlar 2 i̇ki maçta ikiden bir bitmiş ikiden bir bitme olasılığı da var ama ben önermiyorum Tabii ki iki buçuk üstü önereceğim sizlere Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz 4.49 oranlık bir konumuz var o da aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz İlk maçımız İtalya Serie A'dan Lucese Novara maçı arkadaşlar 2-3 gol. Yunanistan Süper Liginden Pazian Atromitos maçı yine 2-3 gol ve Brezilya Serie A'dan saat 12'da başlayacak Vasco dağ ama Bahia maçı 2-3 gol. 4.99 oranı var. Dilim bu kuponu da bu şekilde değerlendirebilir. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Saat 22'de başlayacak Belçika 2. Lig ilk etap Westerlo-Lierse maçı. 1.43 54.50 4.60'tı bu oran arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet 1.43 54.50 1.43.54.50 Bu maçla ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Evet bakın. Karşılıklı gol var ve maç üste gidecek. Bu maç 2'den 1 bitme ihtimali var. Sistem kupalarında 2'den 1 değerlendirebilirsiniz bu maçı. Tabi biz üstü aldık. Bu maçın üstüne güveniyoruz. 1.50 orandan dileyen 1.60 orandan karşılıklı gol varını alır ve son maçımız arkadaşlar Roma Hellas Verona maçı saat 22.45'te başlayacak Roma Hellas Verona maçı 1.55 3.43 60 1.55 3.43.60 Evet yine karşılıklı gol var ve üst biz üstünü aldık arkadaşlar bu maçın 1.45 orandan bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Rolling kuponumuzu da verdik. Hepimize, herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. İnşallah bugünü güzel bir şekilde kapatırız. Herkese bol şans arkadaşlar.